Tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videoda yüzeyin altındaki hacmi hesaplıyorduk ve integral limitlerini bulmuştuk. Şimdi integrali hesaplayalım. Şimdi bu integrali nasıl hesaplarız? İlk integrali x'e göre alıyorum. Küçük x toplamlarını alıyorum. Şuradaki dikdörtgeni oluşturuyorum, değil mi? Şöyle de düşünebiliriz. Y'yi sabit tutuyoruz ve x ekseni boyunca integral alıyoruz. Farklı bir renk yapalım. XY x y karenin x'e göre ters türevi nedir? X kare bölü 2'dir. Bir de tabii y kare var ki o da sabit. Yani x kare y kare bölü 2. Şimdi bunu birden karekök y'ye kadar hesaplayacağım. Buradaki karekök y sizi korkutmasın. Hesaplayınca sonuç o kadar karışık çıkmayacak. Şimdi integralin dışına çizeyim. Burası y eşittir 0'dan y eşittir 1'e kadar ki kısım dy x 1'e eşit olduğunda bu ifade y kare bölü 2 oluyor. x karekök y'ye eşit olduğunda ifademizin değeri peki nedir? x karekök y'ye eşitse x kare y'ye eşittir ve y çarpı y kare de y küpe eşit. Öyle değil mi? O zaman cevap y küp bölü 3. Tamam. Şimdi de y'ye göre integral alalım. Y yönündeki dikdörtgenleri topluyorum. 0 1. Şimdi y'ye göre integral alıyoruz. Çok güzel değil mi? İlk integrali x'e göre aldığınızda, y cinsinden bir fonksiyon elde ediyorsunuz. Dolayısıyla, integral limitleriniz, y cinsinden fonksiyon olabilir. Bu işinizi zorlaştırmaz. Neyse bu arada sorumuza dönelim. y kare bölü 2 eksi y küp bölü 3'ün ters türevi nedir? y karenin ters türevinde 3'e bölmek gerekiyor. Yani y küp bölü 6. Eksi y üzeri 4. Eksi 4'e bölmeniz lazım. Y üzeri 4 bölü 12. Bu arada bir dakika burayı 3, nasıl 3 buldum? Hata burada bu. Burası 2 olmalı değil mi? Şimdi bakalım x y'nin karekökü. evet bu, bu 2. y'nin karekökünün karesi y'ye eşittir. Çarpı y kare bölü 2 eşittir y küp bölü 2. Evet, evet, şimdi bunun integralini alayım. 4 çarpı 2, 8. Evet, böyle böyle dikkat hataları yapmamalıyım değil mi? Neyse çok yorgunum, ondandır belki de. Kusuruma bakmayınız. y küp bölü 2'nin ters türevini aldığımda y üzeri 4 bölü 8, evet. Şimdi de 1 ve 0'daki değerlerini bulalım. Bu bize neyi verir? 1 bölü 6 eksi 1 bölü 8 eksi 0. Koyduğumuzda ikisi de 0 olacak. Yani burası 0 eksi 0 olacak. Onun için bunu dikkate almamıza gerek yok. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 8. Bu ne eder? 24. Burası 4 eksi 3 bölü 24. Yani 1 bölü 24. Bu bulmak istediğimiz hacim. Önce x'e göre integral aldık. Sonra da y'ye göre integral aldık. Bir de şimdi tam tersi sırayla yapalım. Şurayı silelim. Umarım aynı hatayı tekrarlamam. Şu şekli tutuyorum, bunu siliyorum. Buranın tamamını sileyim. Bu şekli silmedim, daha iyi görebilmemiz için xy düzlemini baştan çizelim. Bu soruları çözerken, 3 boyuttan ziyade xy düzlemini görsellemek daha önemli. y ekseni, x ekseni, tamam. Üst sınır olarak, y eşittir x kareyi alabiliriz veya x'in sınırı y'nin kareköküdür de diyebiliriz. Burası x eşittir 1, burası da y eşittir 1. Ve taranmış yerine üstündeki hacmi bulmak istiyoruz, öyle değil mi? Taranmış kısım, şu sarı bölüm. Şimdi dA'mızı çizelim. Küçük bir kare çiziyorum, koyu pembeyle. Burası dA. Yükseklik dY, evet bu da dX, öyle değil mi? Şu karenin üstündeki hacim bu kareyle aynı şey. Daha evvel söylediğim gibi, üstündeki hacim fonksiyon değerine eşit yükseklik fonksiyon değerine eşit yani xy kareye ve bunu taban alanına çarpıyoruz. Taban alanına da DA diyebiliriz. Ama aslında dy x dx olduğunu biliyoruz değil mi? Önce y yazdım çünkü öncelikle y'ye göre integral alacağız. Y yönünde toplam alıyoruz. Y yönünde toplam almak ne anlama geliyor? Yani bu kareleri topluyoruz. Buna göre dy'leri topluyoruz. Şimdi size soruyorum. Y'nin üst sınırı nedir? Yine eğrimize rastladık. Yukarı hareket ederken bu eğri bizim üst sınırımız. Eğrinin üst sınırı nedir? x sabit olduğuna göre, herhangi bir x değerine göre bu y değeri nedir? x kare olmak zorunda değil mi? Çünkü bu eğri y eşittir x karenin grafiği. Dolayısıyla üst sınırımız y eşittir x kare. Peki, alt sınırımız nedir? Şuradaki kareleri toplamaya devam edebiliriz. Y'deki küçük farkları topluyoruz. Alt sınırımız nedir? Alt sınırımız 0. Burası basit. Buna göre bu ifade şu dikdörtgenin üstündeki hacim öyle değil mi? Şöyle çizeyim. Bu dikdörtgenin üstündeki hacim bu dikdörtgen ötekiyle aynı. Bu dikdörtgenin üstündeki hacim. Şimdi dx'leri toplayalım ve böylece tüm yüzeyin üstündeki hacmi bulmuş olacağız. Şimdi bu dikdörtgeni başka bir dx dikdörtgenine ve de diğer dx dikdörtgenlerine ekleyelim. O zaman x'lerin alt ve üst sınırı ne olacak? x eşittir 0'dan başlıyoruz değil mi? Aşağıya indiğimizde grafiğe rastlamıyoruz. Bu nedenle x eşittir 0'dan başlıyoruz. Ve de x'in üst sınırı 1. x eşittir 0, x eşittir 1. Şöyle hatırlayabilirsiniz, son integrali alırken, limitler fonksiyon değil, sayı olmalı, öyle değil mi? Çünkü cevabımız sayısal olmak zorunda. Eğer çok soyut bir problem çözmüyorsak tabi, buradaki cevabımız bir sayı olacak. Yani burada değişkenli bir ifade varsa, hatta yaptınız demektir. Bana sorarsanız, önce d çizip cevabı sonra bulmak daha kolay. Evet, önce D'yleri topluyorum. Yukarı hareketimde eğriyi görüyorum, o zaman x sabitse üst sınır nedir? x karedir. y eşittir x kare. Aşağı gittiğimde x eksenine rastlıyorum. Yani y eşittir 0. Ve böyle gidiyor. Şimdi bunun değerini bulalım ve aynı cevabı elde ediyor muyuz bakalım. Önce y'ye göre integral alıyoruz. Bu da x y küp bölü 3. x kare ve 0'ı koyacağız. Sonra da dıştaki integralimiz var. 0'dan 1'e gidiyor y yerine x kareyi koyarsak, x karenin küpü eşittir x üzeri 6. x çarpı x karenin küpü bölü 3. Bu, x üzeri 7'ye eşit. x karenin küpü için üstleri çarpıyoruz, sonra da şu üstleri topluyoruz. x üzeri 7 bölü 3 eksi y yerine 0 koyarak şimdi bunun değerini bulalım. Bu 0 olacak değil mi? Şimdi de bu ifadenin x'e göre 0'dan 1'e integralini alalım. Neredeyse bitti. Üssü 1 arttırayım. x üzeri 8 bölü 8. Şurada bir 3'ümüz vardı o sebepten bölü 24 oldu. Şimdi 0'dan 1'e değerini bulalım. Sanıyorum aynı cevabı elde edeceğiz. 1 için değeri 1 bölü 24 eksi 0. Diğer sırayla integralini aldığımız zaman da aynı hacmi yani 1 bölü 24 birim kübü buluyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.